Bak abi. Bak bak bak bak bak. Lan Bak. Bak lan da gelme. Gelme. La la İzmir Borna Özkanlar Karşı, Karşı apartmanımız Karşı apartmanımız Karşı apartmanımız Yıkıldı <gülüyor> Abi canıya ne olmayın Olmayın Olmayın Banyo'ya inanamayın kimsen yav Kimse varmıaa Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın Bir sessiz Allah Allah Allah'u akbar! <gülüyor>